HDP, PKK'nın temsilcisidir. Vatan Partisi olarak yurt genelinde imza kampanyası başlatmış bulunuyoruz. HDP kapatılsın, vatanın birliği, milletin bütünlüğü için HDP kapatılsın diyoruz. Vatan Partisi olarak bundan önce 4 kez Cumhuriyet Başsavcılığında suç duyurusunda bulunduk. HDP'nin kapatılması yönünde. Buradan diğer siyasi partilere de çağrıda bulunuyoruz. Mecliste grubu bulunan partiler lütfen gereğini yerine getirsinler. HDP'nin kapatılması için abi, başvuruda bulunsunlar. Bu ndp kapatılsın diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bu ndp kapatılsın. Mecliste pk kalı istemiyoruz. Bu ndp kapatılsın diyoruz. Biz pk kalı istemiyoruz. Millî bütünlüğün, vatanın bütünlüğü için ndp kapatılsın. Biz pk kalı istemiyoruz. Ndp kapatılsın diyor. hepimiz potosu diyoruz. Bir istemiyoruz. HDP PKK'nın temsilcisidir. Mecliste PKK istemiyorum.